Birliği 71 yıl önce barış ve dayanışma için yola çıktı. Seda Öğretir'in sunumuyla hep beraber Umut Bizimle Olsun Pazar 21'de NTV'de.